Bugün konumuz koronavirüs Covid-19 Tüm dünyaya altına alan Koronavirüs ee, Koronavirüsü Bakacağız bir tabloya bakalım Hasta sayısı 1.5 milyon Aştı Maalesef bu virüs Çok hızlı yayılan bir virüs Ve biz bundan korunmamız Çok kolay arkadaşlar Eğer e, Öksüren veya öksürüyorsanız tıksürüyorsanız mendille ağzınızı kapatın. Tek kullanımlık mendille. Eğer men tek kullanımlık mendiliniz yoksa böyle yapacaksınız arkadaşlar. O zaman da e, koronavirüsü bulaştıramazsınız. <gülüyor> Ama böyle öksürürsünüz. Mesela arkadaşına dokundunuz. Arkadaşınıza geçiyor. Oraya dokununuz. Oraya geçiyor arkadaşlar. <gülüyor> Böyle e, elinize doğru öksürmeyin. Ölü sayısı 100.000 bin. 100.000'i aştı ölü sayısı. Ama e, şu var ki iyileşen sayısı 500 1000 bin, 500.000'e yaklaştı arkadaşlar. Yani bundan bu virüsten dediğim gibi iyileşebiliyoruz. Onu da diyelim. Şimdi haftamızda 6 tane 6 tane önemli manşeti okuyalım. Biri Boris İngiltere Başbakanı Covid-19 kattı. Ve 31 büyük şehir'de de Covid-19 sokağa çıkma yasağı geldi. 30 büyük şehir. Ama Zonguldak'ta ona dahil ediyoruz. Çünkü oradan ee, akciğer hastalarının nefes darlığı olduğu için orada e, çok büyük bir risk altında e, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı'nın testi negatif çıktı kaptı sonra iyileşti yani bu hafta kaptı ve iyileşti bu daha çok büyük bir başarı bir haftada iyileşmek <gülüyor> merkez Amerika Birleşik Devletleri oldu bunu e, artık diyebiliriz arkadaşlar çünkü Avrupa'da e, geçiyor COVID-19 e, büyük bir düşüşte. Şu anda İtalya'da eskiden 1000 ölü varken şimdi e, 200-300'lere düştü arkadaşlar. Ama yine de çok fazla bizim e, doktorlarımız ve hemşirelerimiz iyi oldukları için kolayca iyileştirebiliyoruz. Aşı çalışmaları da sürüyor arkadaşlar. Tüm dünya aşı çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Ve bizim ülkemiz birinci sırada. Biz aşığı bulmak için en çok çabalayan ülkelerden biriyiz arkadaşlar. En çok da çabalayan ülkeyiz. Birinci sıradayız. Yani liderlik yapıyoruz biz onları. En çok biz yürütüyoruz bu aşı çalışmalarını. Ülkemizdeki vaka sayısı... 56.956 oldu. Ama vaka sayısı çok fazla. Ama test sayımız da çok fazla. <gülüyor> ölü sayısı Ölü sayısı fazla arkadaşlar. 1.198 Ama iyileşen sayısı 3.446 Arkadaşlar Ve bugün de e, 31 büyük şehirde 30 büyük şehirde çok vaka var. Ee, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Antalya çok fazla var. Oralarda özellikle İstanbul'da %60'ını kapsıyor. <gülüyor> Dediğim gibi Bugün 2 günlük sokağa çıkma yasa bitti ama biz sokağa çıkmayalım arkadaşlar. Lütfen sokağa çıkmayalım. Hatta bu koronavirüs bitmiş değil arkadaşlar. Güvenlik açısından 2 günlük ne sokağa çıkma yasa geldi ama biz 2 günlük ekmeğimiz kalmadı mı? 2 gün aç kalsanız ne olurdu arkadaşlar? yemeğiniz yoksa alabilirsiniz ama yani e, iki günlüğüne bir şey almanıza gerek yok ki zaten yemeğiniz var niye alıyorsunuz ki anlamıyorum bugün de bittiği sokağa çıkması Ben Ankara'dayım şu anda bazı kişiler yavaş yavaş sokağa çıkma, çıkmaya başladı ama siz tekrar söylüyorum lütfen sokağa çıkmayın ülkemiz çok iyi önlemler alıyor ve zamanda çok iyi önlemler aldı sınır kapılarını falan kapattı yani ülkemize de çok teşekkür ederiz Çin'den de tes kitleri geldi biz de İtalya İspanya'ya Yunanistan'a, Slovakya, Kosova'ya falan hep yardım kitleri gönderdik arkadaşlar. Biz de birbirimizde bu zamanda birbirimiz çok e, dikkat edelim. Herkes birbirini kollasın. Lütfen sokağa çıkmayın. Eğer e, iki gün sokağa çıkma eseri geldiyse kendinizi e, dediğim gibi sağlık bakanı dedim için <gülüyor> kendinizi Covid-19'luymuş gibi görün. Elde maske takın ve bir odada kendinizi izole edin arkadaşlar. Covid-19'luymuş gibi davranın. Çünkü eğer sokağa çıktıysanız şu anda çok büyük bir risk altındasınız. mısınız? Bunu da söyleyelim. <gülüyor> eğer e, öksürüyorsanız nefes darlığı yaşıyorsunuz. Ateşiniz varsa ve yeni belirtiler de çıktı arkadaşlar. Koku alamıyorsanız ve yemek tadı alamıyorsanız da hastaneye gitmeniz şart arkadaşlar. E, göz yoluyla bile bulaşan bir hastalık bu. Kimseyle yanaşmayalım. 3-4 adım. Eğer biri öksürüyorsa, e, tıksırıyorsa, e, nefes darlığı yaş yaşıyorsa, eğer e, şey, 38 derece yaşıyorsa <gülüyor> ateşi o zaman e, o zaman ona bir maske verelim ve e, alo 184'ü aramasını rica ederim. Covid-19 rahatsızlığı eğer sizde öyleyseniz bir maske takın ve e, alo 184'ü arayın arkadaşlar. Bunu da ilave ederim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik konumuz koronavirüs Covid-19 salgınıydı. Bunları dikkatli bir şekilde anlattık. Gagli TV kanalına abone olabilirsiniz ve bizi destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.